Soldurmazsan olmaz mıydı o günleri Hiç dönmem artık geri Gel doldur kaderi Kardeş dertleş benimle bilirim Dünya kalleş yardan bir habersin Satılan namus değeri de yok Hep leş cebi keş çekecek beş keş Sana arabası yatı 3B sohbet Hoş be sonrası serkeş otu boku içeceğim Olcan neslimi sonrası hep keş ama Dinlendik doldur çayı Demlendik olduk dayı Söylendik olduk ayıp ama duymadık görmedik bilmiyoruz ayık Dinlendik doldur çayı Demlendik olduk dayı Söylendik olduk ayıp ama duymadık görmedik bilmiyoruz ayık Soldurma san olmaz mıydı o günleri Hiç dönmem artık geri Gel doldur kadehleri İçelim Çabalıyorsun boşa, elini koy taşa Yanında tam mağlup tofaşa Şşt başağım indirom iki yere Seni gömecek bu şart on iki kere Yerimde bine, de makine Dilimde sözler sivridir beyinle Elimine edeceğim piyasadan siz çürük armut gibi olacağız hadi gidin evinize Dinlendik doldur çayı Demlendik olduk dayı Söylendik oldu ayıp ama duymadık Görmedik bilmiyor zayık Dinlendik doldur Sondurmasan olmaz mıydı o gülleri Hiç dönmem artık geri Gel doldur kadehleri İçelim mi? bu gece Sondurmasan olmaz mıydı o gülleri Hiç dönmem artık geri Gel doldur kadehleri İçelim